Günlük bir vlog'a geldiniz. Yine Görkem yanımda tabii ki. Görkemsiz bir hey. vlog olamaz. Oh my god, Bugün yunlu... haline aşık <gülüyor> Bugün Universal Studios'a geldik. Ben tam <gülüyor> iki sene önce gelmişim. Tam iki. Videosu da var bu ee, Görkem ilk defa geliyor o yüzden heyecanlıyım. Şimdi Melike'yi de bekliyoruz. Evet, o derdikten sonra evet, içeri gireceğiz. Güzel. O yüzden böyle bir günlük vlog olsun arada çekerim. Üniversiteler vermiştim Üniversitelerle ilgili ama şimdi görkem yeni olduğu için ona söyleyeyim, oturalım videoda da çıksın. <gülüyor> Universal en başta e, normal film setlerine insanları seyirci olarak götürüyorlar. İşte, ve tam tersi geldikleri için böyle 10 sent, 15 sent falan ödüyorlar. Çünkü hani onlar orada olunca böyle oyuncular gaza geliyor. Uuuu falan hani alkış yapıyorlar. Yani yeah. şu anki aslında hani Jimmy Fallon live show'a gitmek yeah. gibi bir tık. Nasıl? Ona da para ödüyorlar gittiğin için. Uh -huh. Aynı mantık. Sonra bu kadar yani, böyle... 10-15 insanlara mı ödüyorlar? Evet. Nasıl şimdi gidince okay, ödüyorlar then. ya. Uh -huh onun gibi. Ama sonra o kadar hani böyle büyüyor ki iş e, stüdyoları gezdirelim şimdi de diyorlar. Bunu paraya çevirelim falan filan. ilk stüdyo turlar yani çıkıyor. Sonra da bugüne kadar işte gelişe gelişe şey oluyor. Roller coasterler, attrakşonlar vesaire ekleniyor. Yani tarihi bu şekilde. O kadar... Acıktı açmışlar. Ne kadar heyecanlısın? Heyecanlıyım. <gülüyor> anne. Ana. Ay çok güzel. Evet, şu an Harry Potter'dayız. Harry Potter'ın tıpatıp aynısının yapıldığı bir yer burası. Muhteşem. Yapılması. <gülüyor> Manyak değil mi? Şunlar falan. Aa. <gülüyor> Bana bir seçenek verseler Harry Potter dünyasında yaşamak diye ben <gülüyor> Yani muhteşem değil mi? Bence güneşli bir Hogwarts değil <gülüyor> Allah'ım. Beni burada bırak. Burada da da da da 2. Benim, benim. üçüncü bir daha binelim. Benim üçüncü bin işim, bir, bir daha fırlıyormuş mesela. Ama ne olacak be, ne yapacağım? Ben baktığımı indirmedim bu arada. Ben, ben de sonra biraz kaldırım. yukarıdan gelen üfürtü çok üşüttü beni. Bir de böyle bir kostürü var her ama çok bebeği işi Kötü mü? Şey mi? Bebek biraz. Aynen, bakacak. <gülüyor> Herhalde için teşekkür ederim. Ben inandım biz City'de oldunca. <gülüyor> Beni aldı yani. üniversite Amacına ulaştı evet. çoktan. Şu anda French Patisserie'deyiz. Harry Potter o kadar güzeldi ki. Şöyle bir kahve içeceğiz. Oh Gördüğünüz gibi Fransa'dayız. Oh Kahve malamızı bitirdik devam ediyoruz kalabalıklaştı. Evet az önce Mamiden çıktık ölüyoruz. Evet ama bir geri bir gerilceğim gerçekten. Evet var var ne dedin? Disney daha güzel değil mi? Böyle işte gerçek dedim. Kaç oyuncağa binebildik? İki. Bu arada bugün Veteran's Day. Ne? Bunun bununla iyi olup olmadığını hala bilmiyoruz. Bunu anlamak için normal bir hafta içi gelmemiz lazım. Bittim. Bunun biraz birazı sıra olsa yine de aynı beklemeyi yapacağım için 2 ise de 3'e binerdik bence. Evet Asa'lar. Ooh, çok havalı ne? Ha. Huuu. Hmm. Asa seni seçti görkem. <gülüyor> Yaa. Like heavy? You know? heavy? Yeah. Oha. Ben, ha, ne yapacağım ya. ki mesela? Ben bunu alıp. Bakın burada kimin oldukları yazıyor. Yusuf Kama diye bir karakter olduğunu bilmiyordum. Aha, Harry Potter. Yiyeceğim. Görkem, Harry Potter'ınkiler burada. <gülüyor> Haa, baby di. <gülüyor> <gülüyor> ben... Allah, görkem. Bak pahalı şeyler yana, bunlar. Dikkat et lütfen. Şey <gülüyor> <gülüyor> çok güzel ya. Dırtı <gülüyor> Böyle şimdi asaları aldıktan sonra bazı yerlerde böyle şeyler var. Sizin hareketinizle sihir yapıyor gibi oluyor. Like this. Birini kaybettik. iki kaldık. Ee, başka bir oyuncağa binecektik ama o kadar sıra vardı ki dedik tekrar bir Harry Potter tarafına gidelim. Sonra da dönelim. Yani bu parkların bence en kötü yanı bu oluyor. Çok az oyuncuğa binebiliyorsunuz ama en azından ortamı yaşıyorsunuz. Bence. Evet. Ağlayacağım beni buraya gömün. Evet bizi yine Harry Potter paklar şeklinde. 45 minuta inmiş mutluyuz. Ya şu yazıya ölebilir miyim ya? Bu ne ya? ya ben çekmek istiyorum. Look Zaten at this. Oldu. Ağlayacağım. Ve Forbidden Journey evet, Görkem o kadar tekrar Harry Potter istedi ki yani mutlu sıradayız ve gün sonu hava karardı bittik gerçekten yorgunluktan ölüyoruz bu arada Los Angeles'ta saatler alındı şu anda sabah 7'de daha bile erken belki altıda hava aydınlanıyor ve şu an işte beş buçukta böyle kararmaya başlıyor. Altıda tamamen karanlık oluyor. Yeah. Ay hiç sevmiyorum bunu <gülüyor> ama <aslında>. olsun. <gülüyor> çok yorulduk. Melike'yi erken kaybettik. gitmesi <gülüyor> gerekti ama çok yorulduk. İki kere helikotera benim olduk. Evet um, Gürkan. Bugünle ilgili en sevdiğin şey? <gülüyor> Tabii ki de Harry Potter. <gülüyor> Okey. So... Bugünle ilgili sevmediğin şey? <gülüyor> benim ağrıyor. <gülüyor> Linde beklemek. <gülüyor> Aynen. Ve her şeyi proper bir şekilde göreme ya Bir gün mesela turistler gelip bir gün de nasıl <gülüyor> benim <içeri> <gülüyor> Olmuyor. <gülüyor> Eğer çocuğu varsa büyük ihtimal işte iki günlük, üç günlük PES alıyor. Yetmez çünkü yetmesine imkan yok. Yok da bu imkanı. Ama yanımıza, bence biz de oyalandık. Ayağımıza yani. Şey ettik. Kafamıza göre yani. Evet, evet, planlı gelmedik. Yani biraz daha planlı gelirmesi no, lazım. Yani... Ee, bu arada şey, California residentlerine, yani oturanlara böyle biraz daha ucuz oluyor. Şuristlere biraz daha pahalı oluyor. Ama hep mi böyleydi? Yoksa pandemiden sonra biraz İnsan azalsın diye mi yapıldı hiç bir fikrim yok. Aldım, çubuğu da almak falan Vloga aslında bir diğer videonun çekimi sırasında hemen ara verip bir şeyler anlatmak istiyorum. Çünkü aslında bu Universal Vlogu birazcık böyle ortaya karışık olmuş ve hani daha doğrusu orayı gezerken, o ortamı yaşarken size de yansıtmaya çalıştığım bir Vlog olmuş. O yüzden biraz hani çok net bir şeyler belki anlatamadığım bir vlog olarak gelsin geçsin istemediğim için bu bilgileri de birazcık aslında size vermek istedim. Universal Studios, yani gittiğimiz park aslında burada Amerika'da amusement park, team park olarak geçiyor, tema park. Buradaki Disney ve Universal mantığı kesinlikle bizim tema parklarımızın üst boyutu bir durumda zaten özellikle ikisinin de asıl parkı Orlando Miami e, tarafında Florida'da bulunuyor daha büyükleri ve daha fazlaları aslında bu Wizarding World of Harry Potter yani Harry Potter'ın dünyasının yaratıldığı bu kısmı daha çok konu aldım bu vlogta çünkü enteresan kısmın o olduğunu düşünüyorum. Ee, aslında şöyle enteresan bir şey var ki bu Harry Potter'la ilgili oyuncakları Disney hep yapmak istiyormuş ve hep böyle bir dedikodular çıkıyormuş. İşte Disney Harry Potter için şöyle bir şey yapacak şöyle yapacak falan. Halbuki Harry Potter'ın hakları tamamen Universal Warner Bros'ta. Ee, hakları tamamen Warner Bros'ta olduğu için de Asla Disney bunu alamamış ve sonunda yanılmıyor sonunda 2003 yılında Florida'daki parkta Wizarding World of Harry Potter yani Harry Potter'ın dünyasının kurulacağı kesin olarak karar verilmiş ve 2007 gibi de gerçekten kurulmuş ancak bu benim, bizim gittiğimize gelirsek 2013 yılında kurulan bir yer burası. Tamamen amaçları Harry Potter ve J.K. Rowling'in bütün kitaplarından esinlenerek aldıkları bütün bilgilerle o dünyayı size tamamen yaşatmak. Ve e, zaten göreceksiniz vlogda. Böyle Hogwarts'ta gibisiniz. İşte işte Onların alışveriş yaptığı yerlerde gibisiniz. Onların içtiği biradan içebiliyorsunuz. Asa satın alabiliyorsunuz. Pelerini satın alabiliyorsunuz. Büyü yapabiliyorsunuz. Hatta o dükkanlardaki şekerlerden bile alabiliyorsunuz. Yani gerçekten böyle kendinizi Harry Potter'ın içine ışınlanmış gibi hissediyorsunuz. Çok büyüleyici bir ortamda. O yüzden ben bunu size yaşatmadan geçmek istemedim. Dediğim gibi bununla ilgili bir video kanalımda var. Daha önce de gitmiştim. Güzel bilgiler orada da vermiştim. Dilerseniz onu da buraya bir yere bırakıyor olacağım zaten. Asla çok büyük ve çok farklı bir yer ve aklınıza gelebilecek çoğu film ve Universal'a ait bu entertainment alanındaki işlerin e, alanları vardı. Simpsons'tan tutun, Jurassic Park'tan tutun, Mami. Onun için stüdyo turları yapabiliyorsunuz vesaire. Çok büyük bir alan. Harry Potter'da bunun bir kısmı burada da gördüğünüz gibi. E, evet ben bittim videonun da sonuna geldik umarım videoyu beğenmişsinizdir eğer Universal Studios'a gelmek isterseniz sizin için şöyle küçük bir şey olmuş olur İlhan diye umuyorum Başka bir fikirde de görüşmek üzere, kanala abone olmayı unutmayın daha fazla Amerika'da yaşam ve bu tarz şeyleri görmek için öbür biti de görüşürüz. Bye! <gülüyor> Benim bir kare dene. No no no. Bu bir kare! Bakayım. Şu katanın tablılığı. Töndü var. Aa.